Yine sadelendi en parlak saatler yalnız mı ramak kala? Allah bendesin gitme istemiyor bu gece efkarım. Badehimi dibi göründü sen neredesin Bir gülüşün gizlendi. Yorgun mesemde Sesini duyar gibiyim İcağız makamında Ortasındayım sensizliğin Kadim dertlerim Dertlerimde yetişti bak Tam zamanda Canım acıtsa da fark etmez Senden vazgeçiyorum Ne çekti? Çekecek derdim var o bile Kalmadı Sensizliği geçtim çoktan Unutmayı seçiyorum Tükettim kendimi Bilmem ki ne diye içiyorum Canım acıtsa da fark etmez Senden vazgeçiyorum Ne çekti? Çekecek derdim var o bile kalmadı Sensizliği geçtim çoktan Unutmayın seçiyorum